Alt yazılar bölümüne tıkladığınızda böyle zaten bu şekil gelecek. Alt tıkladığınızda böyle bir hemen alt yazı gelecek. Çünkü her videolarımda alt yazı yazıyorum. Bilginiz olsun. Eğer gelmezse ayarlar kısmına geliyoruz. Alt yazı Türkçe deyip tıkladığınızda men buraya alt yazı geliyor. Beni alt yazıdan dinlemek isteyen kardeşlerimiz varsa, duymayan kardeşlerimiz varsa bu şekil yapabilirler. Bana destek için ve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 Biraz da benim ile biraz daha büyümemi istiyorsanız e, Destek içinde Videolarımı paylaşırsanız sevinirim Benim ciliklerim bu kadar İsterseniz sizleri daha fazla bekletmeden Videomuza geçelim Bu dünyada Sabrediyorsan Bu dünyada işte bu haramdır diyerek Sen bu haramdır diyorsan ve ona yönelmiyorsan Allah öteki dünyada ve sana çok güzel bir sevap da yazıyor o da var. Efendime söyleyeyim ne kadar aslında bizim e, bu İslam ne kadar kolay biliyorsunuz mu? Şöyle söyleyeyim. Efendime söyleyeyim Rabbim o kadar esirgen ve bağışan olduğu için bazı şeylerde en ufak şeyde bile Rabbimize sevap yazıyor. Efendime söyleyeyim biz buradan camiye doğru gidiyoruz ya her adımda bize sevap yazılıyor. Ne kadar güzel bir şey. Ama bizim insanoğlu Hiç sevap yazılmasın istemiyor. Bana sevap yazılmasın diyorlar Sen bunu yap ya Çok mu zor Geç Camiye git Namaz kıl Merak et Hiç mi merak etmiyorsunuz Ben bir kulum Ben ne yapmam lazım Ben şu an yanlış mı yapıyorum Doğru mu yapıyorum doğru, doğru mu yapıyorum Hiç mi düşünmüyorsunuz Herkes kendi bacağından, her koyun kendi bacından asılır. Herkes ne yaparsa bu dünyada kendisini yapar. Tutukta arkadaşı sana derse ki işte ya kardeş sen gel benimle. Ben seni götüreyim. İçelim hadi gel. Günaha ben, günah benim boynuma. Kimse kimsenin günahını alamaz. Herkesin kendi günahı kendine yazılır. O tutukta benim günahım öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Öyle bir şey yok. Dediğim gibi, herkes kendini toparlasın. Herkes kendisini odun, odun olarak görmesin abi. Herkes akıllansın ve Allah kullanma kılavuzunu okusun ve kendini kimseye kullandırtırmasın Allah seni kullansın. Çünkü en hayırlısını, en hayrını Rabbim bilir. Her şeyi bilen ve gören odur. Ne diyor? Adem babamız meleklerle, meleklerle, Rabbim meleklerle konuşurken ne diyor? Ben bir halife yaratacağım diyor. O zaman diyor, kanlar dökülecek, savaşlar olacak diyor. Melekler diyor ki, seni tenzih ederiz. Allah'ım neden böyle bir şey yapıyorsunuz diyor. Sizin bilmediklerinizi ben bilirim diyor. Ve o zaman Adem babamızı yaratıyor. O günden beri mi zaten arkadaşlar o günden beri şeytanın bile bu dünyaya geleceği ve bizim bazı insanlara bazı insanlara böyle ee, böyle bazı insanlara bu şekilde yapacağı zaten en başından beri belli. Bu böyledir. Herkes herkes kendi kendini kendisine çekiliyor vermez. Sen bir düşmanına sev, sen bir düşmanı sevmiyorsan, onun hiçbir dediğini yapmıyorsan o zaman şeytana duymayacaksın. Şeytanın da dediğini yapmayacaksın O da senin düşmanın O da senin düşmanın kardeşim Ama görünmeyen düşmanın Asıl Zaten Sen görünmeyen düşmanına Şey yapmaman lazım Sana besbese verir İşte der ki Hadi Bugün namaz kılın Ezan okunur Ya bir namaz kılayım Sana der ki Niye namaz kılacaksın ya boşver Oyun oyna Ya da git Dışarıda takıl muhabbet edelim falan Bir arkadaş muhabbet falan edelim falan filan e, Ne oluyor Sen şeytanı uyuyorsun Şeytanı aldın gittin. Ve bir zaman sonra sen o kadar kötülük yap, şey yap, şeytanın yardımcısı oluyorsun. Ve bir zaman sonra, şeytan bir zaman sonra seni bırakıp gidiyor. Senin senin ne yardımcılığın kalıyor, ne de bir arkadaşın kalıyor. Şeytan da senin düşmanın oluyor. Değişen bir farkı yok. Şeytan diyor ki, ben artık diyor bunu diyor zaten diyor aldım kendi yoluma koydum diyor. Bu sertten sonra gerek yok diyor ve o da o da o da gidiyor başka işlere bakıyor. Yani o da görevini yapıyor aslında. Bizim aslında bu dünyada imtihanımız zaten bu. Şeytan da bizim imtihanımız arkadaşlar. Şeytanın görevi de bu. Bize vesvese vererek Allah'ın yolundan döndürmek, kendisine döndürmek. Ne diyor? Cennetteyken ben diyor sizin senin diyor insanlarınını azdıracağım ve senin yolundan alacağım. Katibin de ne söz veriyor? Eğer ki diyor sana uyanlar olursa diyor cehennemin tadını Onlara tattıracağım diyor Bu böyledir Yani <gülüyor> Bunu orada Allah'ın söz verdiği için Söylediği için Bu da böyle gidiyor Bazı insanlar diyor ki Biz Allah'ı neden göremiyoruz Arkadaşlar Baki olursak Doğru Rabbim eğer cennete nail ederse Rabbim eğer cennete olursak Cennetteyken Rabbim'den istersek Rabbim senin gül cemal yüzünü görmek istiyoruz Dediğimizde Rabbim gül cemal yüzünü o zaman gösterecek İşte o zaman biz bakiizdir. Baki olan herkes Allah'ın gül cemal yüzünü görmüştür Ama baki olmayan bir insan asla göremez Çünkü gördüğünde Çünkü bu dünyada bu dünya aslında imtihan dünyası Göründüğünde Allah'ın biliyor Çünkü baki olmayınca o zaman sıkıntı yok Baki olduğunda Allah'ın gül cemal görürsün Ama baki olmadığın için Allah'ın gül cemal yüzünü göremez Allah buna izin vermez Diyor yani Biz gökten melekler bile indir Melek indirsek Onlar gene inanmayacak Yine inanmayacak Doğru Evet Hani herkes kendisine çeki düzen vermesi lazım Herkes kendisini toparlaması lazım Herkes Bir şeyler yapması lazım Diyorum ya bu bedenin hakkını veremiyorsak, Allah'ın verdiğin emanete hıyanet ediyorsak, gidiyorsak, Allah'ın sevmediği şeyleri yapıyorsak bu bedenle, o zaman Allah'ın zulmüne çıktığında ne cevap vereceksin? Allah sana soracak. Ben sana bu bedeni emanet ettim. Bu bedene, bu bedeni neden tutup da hıyanet ettin? Derse ne cevap vereceksin? Neden bu emaneti ben sana kullanmana izin verdim? Neden bu emaneti gidip de harama Gidip de benim sevmediğim şeylere yönelttin Neden Neden gidip de benim sevdiğim Benim seveceğim şeylerle gidip de Niye zamanını harcamadın Allah bunu belki de soracak O yüzden Hiç kimse unutmasın Herkes Allah'ın huzuruna Gidecek o, o hesapları verecek Ne yapıyor Rabbim bize de böyle bir kolaylık sağlamış Ne yapmış Allah'ım ne yapmış? Kötülük işliyoruz ve arkasından bir sevap işliyoruz. Ne yapıyor? Rabbim izin verirse o günahın üzerine sevabı koyuyor ve o günah siliyor. Ne kadar güzel bir şey. Ama bazı arkadaşlarımız gerçekten bunları bile kullanmaya caiz. Gerçekten öyle bir zamandayız, öyle bir vakitteyiz. Herkes kendini toparlaması lazım, herkesin kendini çekildiden vermesi lazım. Evet!